Bilgilerinizi çalmak için yapılan saldırılar, genellikle sahte e-postalar ve internet siteleri, özel yazışmalar, güvenli olmayan bağlantı linkleri ve şifrelenmemiş kablosuz ağlar yoluyla gerçekleşmektedir. Tanımadığınız kişilerden gelen internet adreslerine tıklamamanız gerekir. Tanıdıklarınızdan gelen bağlantılara da şüpheyle yaklaşmalısınız. Çünkü karşı tarafın hesabı ele geçirilmiş olabilir. E-posta hesaplarınız güvenlik riskleri taşımaktadır. Bilmediğiniz yerlerden gelen e-postalara dikkat etmeli, posta ekinde gelen dosyaları kontrol etmeden açmamalısınız. İlk önce e-postanın nereden geldiğini kontrol etmelisiniz. Gelen adrese baktığınızda bunun https ile başladığından emin olun. Devlet kurumlarından ve büyük şirketlerden gelmiş gibi görünen iletiler yoluyla yapılan dolandırıcılık yaygın olarak görülmektedir. Sosyal medya hesaplarınızın ve kullandığınız diğer platformların güvenliği için en önemli faktörlerden biri iki adımlı doğrulama özelliğidir. İki aşamalı doğrulama kullanırsanız, karşı taraf sizin parolanızı bilse dahi hesabınıza giremez. Çünkü iki adımlı doğrulama özelliği sizin için özel olarak üretilmiş bir giriş kodunu kayıtlı olan telefonunuza iletecektir. Telefonunuzun başına kötü bir şey gelme ihtimaline karşı mutlaka sizin için üretilen yedek kodları güvenli bir yerde saklamalısınız. Ayrıca iki adımlı doğrulama kodlarını isterseniz SMS olarak, isterseniz de bir uygulama aracılığıyla alabilirsiniz. Özgür bir yazılım olan FreeOTP'yi kullanmanız öneririz.